etmek için daha çıktı Orada yalnızdı Akşam olunca Talipleri gölde Teknede korktu dost Rüzgarla dalgalarla Boğuşunca Tanak doğru Yaklaşıyordu, Messi gölün üstünde yürüyordu. Mert olun korkmayın benim diyordu. Talipler ürkünce bağırışınca. Şah İsa'ya şöyle seslendi Eğer ki sen bizim efendi Bana emret bende Sular üstünde dost Yürüyeyim dedi Coşkularını Şah hisa haydi gel diye buyurdu Tekneden indi ve suda yürüdü Ama birden onu bir korku sardı Medet Şah dedi rütbardan korkunca Petrusas seni kıt imanı dedi, neden şüphe etti diye şah sordu dost. Hüzlerlar durdu tekneye binince, kervanım İsa'ya iman eder. Zorluklar üstünde yürürüz Korkup atarız fakat kurtuluruz Şah cesur ol benim, korkma değil